Seanslarda 7-8 veya 10 seansa da çıktığını gördük. Yalnız bir, kısmı, bir, katı, bir, kısmı, bir takım kişiler e, depresyonu olabiliyor veya başka obsesif kompulsif bozuklukları olabiliyor. Onda ilave ek seanslara da gelmesi gerekiyor galiba değil mi? Şimdi e, cinsel terapide e, hocam şöyle bir husus var. Şimdi cinsel terapi evet e, çoğunu barındırabilir içerisinde. Obsesif kompülsif bozukluğu barındırabilir. Çok anksiyetik bir yapıya sahip olabilir. E, ben e, şöyle özetleyeyim. Cinsel terapi için e, bir tanışmanın veya bir terapisinin odasına girdiğimizde ne oluyor? Ben kısaca seyircilerimize anlatayım. Hani belki gelmek isteyen. işte gelmekte kararsız olan. İsterseniz buyurun e, detay kameramıza. Karar olan seyirciminize ifade edeyim. O odaya girdiğinizde ne oluyor? Öncelikle odaya girdiğimizde eşler olarak ayrı koltuklara oturtulur. Terapistimiz konuşmaya başlar. Cinsel terapinin nasıl bir şey olacağını, ne olduğunu. Genel olarak öyküsü alınır hastalardan ve sonra ilk başlar ilk seansta birebir olarak hastalarımızı biz alırız. Onlara durumun nasıl olduğunu, biz buna öykü alma diyoruz. İşte nasıl balış başladığını ne kadar evli olduklarını, ne zaman böyle bir sıkıntının ortaya çıktığını, ne zamandan beri bunun var olduğunu bunun altyapısını inceleriz biraz özellikle vajinismus, rahatsızlığı ve şikayetiyle gelen bayanlarda genelde bizim ülkemizde çok fazla vardır bu daha çocukluktan kaynaklı bayanlar arasında konuşmalar olur işte ilk gece şöyleydi, şu şekilde oldu işte anne babasının birliklerine şahit olup bundan tiksinen, bundan korkan işte yeni evlilerden duydukları işte şu böyle acılı oldu, şu şekilde oldu gibi e, bir takım öyküler e, danışanlarımızı ürkütmüş oluyor ve büyüdükleri zamanla ben de böyle olacağım yani ben de aynı sıkıntıya maruz kalacağım canım çok yanacak çok kötü olacak şeklinde bir e, anksiyete ile duygu karşılaşıp evliliklerinde böyle bir tatsız olay ortaya çıkabiliyor öncelikle bunu öğreniyoruz bunu öğrendikten sonra da e, benim bugüne kadar gözlemlediğim bir ikinci husus zaten bize gelen danışanlar çok utana sıkıla gelirler bize Evet. Yani kimse böyle, Aa, ya benim şöyle bir rahatsızlığım var, hadi ben bunu anlatayım diye e, o gelmez. Gelmez değil mi? Yani hak evet. edersiniz, ağzında sakız, what you do, ben çımarık bir şekilde, şey. ben de şahit olmadım. Yok. Sanki suçlu gibi, Tabii. sanki bir şeyi başaramamış gibi, sanki evet. çaresiz gibi. Evet. Yani değerli seyirciler, hepimizin elbette bir takım her alanda kabiliyetli olacağız, her şeyi başaracağız diye bir şey değil. Bu tam tersine sizin yaşadığınız bir kaygının, bir endişenin, bir hassas ruhluğun, bir yaşadığınız travmanın olabilir. Ya olabilir, bunun onlarca sebebi olabilir. Ama bir psikolog sizin çocukluk yaşamınızdan başlayan, özellikle cinsel öykünüzü aldığınızda, bu ortaya çıkar ve onlar aynı, Mayınların temizlenmesi gibi, değil mi? O korku, kaygılar ve e, cinsel egzersizler, e, tıp ben psikolojik ben o, o ödevler verilir. Burada siz e, ne olacağını görün yani. Sonucu çok güzel. Bu bir keyifli yolculuk. Şimdi düşündünüz, sorunu tespit ettiniz, sevinin. Psikoloğu aradınız, sevinin. O odasına girdiniz. <gülüyor> Pardon. Bir, bir daha sevinin çünkü size hakikaten Ahmet Bey gibi çok e, insancıl yani evrensel değerlere sahip etik kurallara uyan bir psikolog sizi güler yüzüyle karşılıyor ve bu normal arkadaş gibi değil o kadar profesyonel uzman ki hemen tereyağından kıl çeker gibi 7 seans mı olur 10 seans mı olur gidin gidin çünkü böyle bir fırsat yok. Dört duvar arasında kalıyor her şey. Size özel kalıyor. Ve size özel egzersizler veriliyor. O da size özel bir hizmet yapılıyor. Bu seminer, konferans ya da kitaplara gitme okumakla olacak bir şey değil. Bu size has bir şey. Ve hakikaten herkesin sorununun çözümü de kişiye özel olduğu için bunu hak ediyorsunuz ve bunun hani denir ya seni anan benim için doğurdu diye. Sizi, Sizin yaratılışınız o cinselliği keyifli evli olduğunuz kişiyle yaşamak için doğdunuz. O bir ihtiyacınız. Allah'ın bu duyguyu vermişse bunu helalinden yaşamak hakkınız. Çünkü kendinizi, namusunuzu korudunuz. O günlere geldiniz. O anı yaşıyorsunuz. Sizin için düğün bayram. Bu tabii, onun tabii. düğün bayramı bir parçası ve asla bir Hırsızlık, bir rüşvet, bir vatan hainliği, bir teröristik gibi yüz kızartıcı bir durum değil. Bir suç hiç değil. Evet. Anlatabildim mi? Yani dişimizin ağrıması gibi bir insanın cinsel fonksiyonlarının veya cinselliği yaşayamaması, dişinin çürümesi.